Telefonumu bulamıyorum. Nerede telefonu ya? Heh, cebimdeymiş tamam tamam. Gördüm cebimdeymiş. Ben nesi telefonumu alayım şöyle yine. Baba yardım. İçeri sızdın mı evlat? Evet baba. İçerideyim. Aferin aferin. Şimdi onların anasını boz. Tamam mı? <gülüyor> Onları birbirinin kafasına sıkacak Birbirini atlayacaklar birbirini... Birbirinin kellesini kesmek isteyecekler Onları birbirine düşman edeceğim En yakın arkadaş Onlar en yakın arkadaş değil Düşman olacak <gülüyor> Ülk önce çılgından başlayalım Ama ne desek? Buldum Hırsız senin annene küfür etti Kesin sinirlidir Yüzde yüz Bu olay delirlendirirsek Bence de Bence güzel bir kola olacağını düşünüyorum ben. Aynen bence de Yılbaşı sandıklarına baksana ben çok güzelmiş <gülüyor> Ucuza buldum aldım bende Baya güzel ha Ennese ya Zaten yılbaşıda yaklaşıyor şurada 2021'e ne kaldı kardeşim Yani şu an 24 Kasım 31 Kasım'da 2020 yallah diyeceğiz Her neyse ya boşver ben planımı devreye sokayım Şöyle Evi şurasıydı değil mi? Aynen Gir şu evlere Zile basayım Hey dostum orada mısın? Evet Merhaba Merhaba He, Seni tanıdım şu Sen şu yeni taşına değil mi? He evet ben Bir şey diyeceğim Söyle Geçen biz hırsızlar işte laflıyorduk işte evime ile ilgili bir şeyler konuşuyorduk E Bundan bana ne? Ya durduk yere Geldi senin Anana küfür et delimez, Hırsız şey Deliven çılgının anasını kimleri? <gülüyor> Yalnız ben bunu benden duymadın dostum. Yani şimdi yani benim eğitim sizi ayırmak değil ya. Ben sadece doğrular söylemek istiyorum. Yok senin suçun yok merak etme söylemem yani. Evinden filan olmazsın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi o hırsıza ben onun gününü göstereceğim. O küfürü var ya ben onun bir tarafına sokacağım. Şimdi ben o hırsıza göstereceğim. Beklesin o beklesin. Beklesin demek sen benim anneme küfür etsin ha. Benim annem öldüğü zaten işebilirim <gülüyor> Saç lan kapıyı Gel lan kanka Senin taben var ya ananı Kim? Ne diyon lan sen ne diyon oğlum ne diyon Gel bir dışarı sen Sen kimin anasını sövüyon Bu çocuğu Ne diyon lan Senin taben var ya Yedirin sülaleni Ben de senin var ya yedili silahını. İyi git lan bir daha konuşma bende. Benim hırsız diye bir arkadaşım yok. Şimdi seni öldüreceğim. Adam yerine koyacaklar, verecekler 15. Siktir lan sen adam mısın?